Yıldızların nasıl meydana geldiğinden ve yıldızların evriminden konuşmaya başladığımıza göre, bazı ilginç yıldız oluşumu ve yıldız evrimi resimlerine bakmamızın zamanı geldi diye düşündüm. İşte burada gördüğünüz kartal nebulası. Kartal, nebulası. Nebula ya da bulutsu kelimesi, yıldızlar arası gaz ve toz bulutlar için kullanılan genel bir ifadedir. Yani burada kartal nebulasından bahsederken, devasa bir bulutsudan, Hatta genişleyen bir bulut bahsediyoruz. Burada gördüğünüz yaratılış sütunlarından bir tanesi. Bu resmi muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür. Bu, kartal nebulasının yalnızca küçük bir parçası. E sadece buradaki sütunun bile ne kadar büyük olduğunu anlamanız için size şunu söyleyeyim. Sadece bu sütunun uzunluğu 7 ışık yıldır. Yani bu muazzam bir mesafe. Hatırlayın, Dünya'ya en yakın yıldızın Dünya'dan uzaklığı yaklaşık 4 ışık yıldır. Eğer doğru rotada giderse, boyucu uzay mekiğinin oraya varması saatte 60.000 km hızla gitse bile 80.000 yıl sürerdi. Yalnızca bu sütunun uzunluğu 7 ışık yılı. Size bunları göstermek istedim çünkü bu nebulalar yıldızların meydana geldiği yerlerdir. Yani burada tam olarak gördüğünüz yıldızların doğumu için oluşmuş bir çiftlik. Birkaç video önce de anlattığım gibi, gaz, hidrojen füzyonuna başlamasını sağlayacak sıcaklık ve yoğunluk seviyesine ulaşana kadar yoğunlaşıyor. Yani aslında burada gördüğümüz, devasa büyüklükte yıldızlar arası bir hidrojen bulutu. Bu da yıldızların doğum evi olarak adlandırılabilir. Bir diğer enteresan nokta, bu fotoğraftaki görüntünün artık var olmadığını da düşünüyoruz. Çünkü hatırlayın bu şey bizden çok çok uzakta. Sayı vermek gerekirse, bu nebulanın bize olan uzaklığı, 7000 ışık yılı. Bu da şu anda gördüğümüz, gözlerimize veya teleskoplarımıza ulaşan fotonların yola 7000 yıl önce çıkmış olduğu anlamına geliyor. Yani burada gördüğünüz, buranın 7000 yıl önceki hali. Dolayısıyla çok miktarda gaz, yani bu hidrojen, yoğunlaşarak birçok yeni yıldıza dönüşmüş olabilir. Bu yüzden bu yapı şu anda artık böyle görünmüyor olabilir. Hatta bölgede Başka bir süpernova patlamasıyla her şey etrafa saçılmış bile olabilir. Ancak biz bu süpernovanın etkilerini önümüzdeki bin yıl daha göremeyecek olabiliriz. Ama uzun lafın kısası bence bu oldukça etkileyici bir fotoğraf. Hangi ölçekte olursa olsun çok güzel. Ancak özellikle bu şeyin bu yapının 7 ışık yılı uzunluğunda olduğunu düşününce insanın aklı başından gidiyor. Üstelik bu kartan nebulasının yalnızca bir kısmı. Yaratılış sütunlarından sadece biri. Bu resimde ise bir yıldız grubu var ve bu bakmakta olduğumuz yer galaksimizin yani Samanyolu galaksisinin merkezi. Bu yay takım yıldızı. Bu resimdeki ilginç olan şey ne kadar çeşitli yıldız sipleri olduğunu görebiliyor olmamız. Bu ayrıca zihinlerimizi zorlayan bir şey çünkü bu yıldızların her biri bizim galaksimizin içinde. Galaksimizin içine doğru baktığımızda gördüğümüz görüntü bu, bu o uzak galaksiler ...ve toz bulutlarını gösteren fotoğraflardan değil. Buradakilerin hepsi yıldız. Ancak çeşitliliği görebilirsiniz. Bu tarafta... ...kırmızı renkte parlayan yıldızlar var. Tabi burada boyutlarına ilişkin bir şey söylemek zor... ...çünkü farklı farklı uzaklıklar ve güçlerdeki yıldızlar mevcut. Fakat bu daha kırmızı olan yıldızlar... ...kırmızı dev safhalarında... ...daha doğrusu muhtemelen kırmızı dev safhalarında. Buradaki yıldızlar üzerine özel bir araştırma yapmadım. Ancak tahminim... Bunların kırmızı dev safhasında oldukları yönünde. Renk tayfının sarımtırak beyaz tarafında renkleri olan yıldızlar ise muhtemelen ana kol saflarında olan yıldızlar. Büyük ihtimalle bizim güneşimizden çok farkları yok. Tayfın turuncu sarı beyaz aralığında yıldızlar bu şekilde. Biraz daha mavi imtırak yeşil imtırak renkte olanlar ise çok çok hızlı yanmakta. Bir bakalım burada kocaman bir mavi imtırak gibi gözüküyor. İşte bunlar çok çok hızlı yanıyor ve bu yüzden bu süper kütleli yıldızlar nispeten hızlı ve hiddetli yanarlar. Ve sonra sönerler. Ve daha küçük yıldızlar, yani daha düşük kütleli yıldızlar, daha yavaş ancak çok çok daha uzun bir zaman aralığı boyunca yanarlar. Yani daha hızlı yananlar, ışık tayfının daha düşük bir dalga boyu aralığında çok fazla enerji yaydıkları için daha mavi ya da yeşil görünürler. Ve bunlar daha yüksek kütlelidirler. İşte bu beyaz ve daha mavi ya da daha yeşil görünenler de bu şekilde. Diğer taraftan daha kırmızı olanlar, bunlar ise daha düşük kütleli ama süper dev safalarını geçirmekte olan yıldızlardır. Bu yüzden de bu safaların ana safalarındaki yıldızlara göre sıcaklıkları daha düşüktür. Bu son fotoğrafta ise gördüğümüz kedi gözü nebulası. Nebula demişken, bu bir gezegenimsi nebula. Bunları da nebula deniyor çünkü Bunlarda da uzaya yayılan gazlar mevcut. Fakat aslında kartal nebulasına göre çok çok daha farklı bir boyutta. Onu bu tarafta göstermiştik. Yani insanlar nebulalardan bahsettiklerinde normalde kartal nebulası gibi devasa yıldızlar arası gaz kütlelerinden bahsediyor olurlar. Ancak gezegenemsi nebulalar çok büyük çaplara sahip olsalar da 7 ışık yılı gibi uzunlukların yanına bile yaklaşamazlar. Bu ...bütün maddesini etrafa saçan bir yıldızın yan ürünleridir. Yani bunun merkezinde gördüğümüz bir çeşit olgun yıldız... ...ve tüm dış katmanlarını etrafa saçmış. Bunu da kırmızı dev safhasında yapmış. Yani çekirdek alevlendikçe, bu küçük patlamalar gerçekleştikçe... ...yıldızın dış katmanlarından her biri dışarı uzaya doğru itilir... ...ve ortaya bu gördüğümüz gezegenimsi nebula ortaya çıkar. Bu henüz bir beyaz yüce değil, halen aktif bir yıldızdır. Füzyon hala bu yıldızın içinde devam etmektedir. Ancak bir beyaz yüce olma yolunda ilerlemektedir. Yakıta bittiği zaman kırmızı dev safhasını geride bırakıp tüm maddesini uzaya saçtığı zaman beyaz yüce olmaya yakınlaşmış olacak. Neyse umarım bunlar hoşunuza gitmiştir. Ben bu fotoğrafları oldukça büyüleyici buluyorum. Özellikle takım yıldızlı olanı. Çünkü bu doğrudan galaksimizin içine bakıyor. Umarım sizlere ne kadar çok yıldız olduğu hakkında bir fikir verir. Demek istediğim bu samanyolundaki 200 ila 400 milyar yıldızın yalnızca küçük bir bölümü.